Bugün 17 Mart 2023 Cuma Venüs günündeyiz Oğlak burcundaki ay güne ciddi ve kararlı enerjiler veriyor sabah saatlerinde ay balık burcundaki Güneş Neptün ve Merkürlü uyumlu açıda olacak İkizler burcundaki Mars'ın balık burcundaki Güneş ve Merkür'le dik açısı da devam ediyor sabah saatlerinden itibaren duygusal bedensel ve zihinsel Güçlü etkiler alabiliriz. Düşüncelerimiz duygularımızın etkisinde kalabilir. Büyüklerimiz ve otoriteye karşı savunmaya geçebiliriz. Kariyer ve sorumluluklarla ailemizin beklentileri arasında kalabilir, bazı gerilimler yaşayabiliriz. Güç mücadeleleri, çatışma ve münakaşalara neden olabilir dikkat etmeliyiz. Öğleden sonra 17 ay Plüton'la birleşecek ve kısa bir süre boşlukta kalacak. Annemiz, yakınlarımız ve çevremizdeki kadın figürlerle ilgili kavramların etkisinde daha fazla kalabiliriz. Ay 17-24'ten itibaren Kova burcunda ilerlemeye başlayacak. Değişen enerji dinamikleriyle önümüzdeki iki gün toplumsal, evrensel konulara bilim, teknoloji ve sosyal yaşama ilgimiz artabilir. Venüs bugün Boğa burcuna geçecek. Venüs 11 Nisan'a kadar Boğa burcunda ilerleyecek. Bu dönemde maddi güvenliğimiz ve parayı çok önemseyebilir, değerli şeylere daha fazla sahip olmak isteyebiliriz. Kişisel konfor, tensel zevkler, cinsellik, yeme içme gibi kavramlarda aşırılıklar gözlenebilir. Rahata düşkünlük, hareketsizlik ve tembellik meydana getirebilir. Siz de şimdi kanalımıza abone olun. Yorumlar bölümüne sorularınızı yazın. Sürprizlerimizden haberdar olun.